Rüyanızda istediğiniz zaman, uçabildiğiniz, istemediğiniz zaman uçamadığınızı gördüyseniz işlerinizin kolayca yoluna gireceğini işaret eder. Rüyada kanatsız uçtuysanız, mutlu olacağınız bir haber alacağınızı, mutlu olacağınız ve sevineceğiniz gelişmeler yaşayacağınıza işaret eder. Kanatsız uçtuğunuzu görmek mutluluğa, bolluğa, zenginliğe ve doygunluğa işaret eder arkadaşlar. Rüyada ağlamak ne demektir?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 Rüyanızda bir uçurum kenarında ağladığınızı gördüyseniz, aldığınız bir karardan pişmanlık duyacağınıza işaret eder. Rüyanızda ağladıktan sonra rahatlama hissettiyseniz, dertlerinizden kurtulacağınız, mutlu günler yaşayacağınıza işaret eder. Rüyanızda ağlarken gözyaşları soğuk ve bu yaşlar yüzünüzü üşüttüğünü hissediyorsanız, bir konu hakkında tasalanacak ve sıkıntı yaşayacaksınız demektir. Rüyada gözleriniz doluyor ağlayamıyorsanız, para sahibi olacağınıza işaret eder.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 Rüyanızda bir çoban köpeği gördüyseniz, düşmanlarınızın sizden çekindiği veya yakın akrabalarınızın size saygı duyduğu anlama gelir. Çoban köpekleri parasal olarak güçlendiğinize işaret olarak yorumlanır. Yatırımı yaptığınız bazı mülklerden hiç beklemediğiniz anda büyük karlar elde etmenizi işaret eder. Rüyanızda av köpeği gördüyseniz bu işsizliği işaret eder. Rüyanızda av köpeğinizle ava çıkarsanız, düşmanınızdan bir şey elde edeceğiniz anlamına gelir.